Yani tahminimce ne oluyor ya kanalının aylık geliri 20.000 dolar Ya ben At o bir kendine gel Bunun hesabı nasıl yapılır? Girersin dashboarduna bakarsın abi yani bu çok değişik Benim de izlenme oranlarımı görüyorum. mesela karınca çiftliğim neredeyse hiç para kazanmıyor ama bakıyorsun şeye Elren kanalına iyi mesela orası çok şükür. Halbuki baktığında işte karınca çiftliğimin videoları 600 bin izleniyor, 1 milyon izleniyor, 500 bin izleniyor, 300 bin izleniyor. Ama az video gidiyor ama Elren kanalı az izlense de işte 200 bin, 100 bin, 75 bin videolar da var ama çok sık geliyor gidiyor ve uzun süreli izliyorlar. Sorayım Frata kaç <gülüyor> kaç para kazanıyorsun lan? Ben youtuberlardan bir kişinin dashboardunu gördüm. Ünlü youtuberlardan birinin. Bana böyle twitch ile ilgili bir şey sordu. Konuştuk ettik bir tartıştık. Sonra getirdi ben böyle para konuşmayı çok sevmem. Ondan sonra mesela şu kadar kazanıyor musunuz diye getirdi böyle. Aaaa oldu. Vergi <gülüyor> düşünmemiş hali. En iskisi lemur ya arkadaşlar bırakın kim ne kadar kazanıyorsa kazansın ya Bu arada evet 20 bin dolar dedi 170 bin dolar hesapladı doğru mu? 170 bin lira Lemur o lemur yok lan lemur, lemur hayatta göstermez oğlum Lemur göstermez lan Hiç O var ya O, o var ya Adamı yer yer. Yok ben para konuşmayı o tip konularda şey olarak sevmiyorum. Yani milletin parasından da bana ne. Sadece o gün böyle bir konusu döndü yani. Hani ben de merak ediyordum böyle YouTuber youtuberlar. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Ben bu işlere girmeden önce bana discordda dediler ki bir gün. Abi dediler. Bu Enes Potter falan var dediler. Eee dedim. Aylık 10 bin lira falan kazanıyordu. Ben sektir lan dedim 10 bin lira. Nereye kazanıyor YouTube'a video atıp? Hiç bilmiyorum. Twitch'i bilmiyorum, YouTube'u bilmiyorum. Hatta Mertler'le falan hep beraber konuşuyorduk. Nereye kazanıyorlar dedim 10 bin lirayı? Abi harbi marbi dediler. Ben yok muk dedim. Düşün hiç ihtimal vermiyordum yani. Yavaş modu mu açtınız lan?